Merhaba arkadaşlar, bugün haberlerde çok ilginç bir iddia vardı. İzlediniz mi bilmiyorum ama Güya canlandırma paketi sonucunda istihdam, yani iş imkanı yaratılmış İlk bakışta rakamlar oldukça etkileyici Hükümet, bugüne kadar ekonomiyi canlandırma harcamalarının karşılığı olarak 150 milyar lira harcayarak 650 bin iş yarattığını söylemiş Şuraya yazalım bunu 650 bin iş 150 milyar lira harcamanın karşılığı Bu rakam her bir iş için ne anlama geliyor? Bir ona bakalım Hesap makinemizi çıkaralım 650 bin iş için 150 milyar lira harcamışsak eğer, 150 milyar lirayı 650 bine bölelim 150 bu bin milyon ve milyar Bu da her iş için ne kadar yapar? 230 bin lira demektir <gülüyor> Güya her iş için, her işi korumak için harcanan para 230 bin liraymış Yani iddiaları bu yönde Bu para tabii ki hemen ödenmiyor ama bunların çok iyi işler oldukları belli, harika iş yapmışlar 230 bin lira haksızlık etmemek gerekir burada, sonuçta birçoğumuzun kazandığı paradan çok daha iyi bir para Bunlar gerçekten çok iyi işler olmalı. Bence biz bunu yazmalıyız. Çok iyi işler başlığımızı atalım. <gülüyor> Gelelim bir başka iddiaya. Bu da 189 milyar liralık vergi indirimleri sonucunda 350 bin iş yaratıldı. Hükümetin kasasına 189 milyar lira daha az para girmiş ve bunun sonucunda 350 bin iş yaratılmış. Ne mutlu bize. Bakalım ne anlama geliyor bu da. Vergi indirimi sonucunda 189 milyar lira Şimdi iş başına kaç lira düştüğünü hesaplayalım Bu 189 milyarı 350 bin işe bölersek iş başına ne yapar 540 bin lira elde etmiş oluruz Harika ya 540 bin liralık bir iş bu Gerçekten şahane sonuçta bu 150 milyar lira karşılığında koruduğumuz 250 bin liralık işlerden çok daha iyi Şimdi canlandırma paketinin harika sonuçlarını değerlendirelim. Yüksek maaş ödenen birçok kişi işinden olmaktan kurtarıldı. Süper canlandırma paketi gerçekten çok harika olmuş.